Herkese anlar dostlar benim Mircan bugün sizlerle beraber Rogueol'da yeni gelen hinemiye yani yeni gelen update'i göstereceğim umarım videoyu beğenirseniz beğenez like atmayı unutmayın ve bana destek çıkmak için arkadaşlar abone olmayı unutmayın şimdi videomuza geçelim ee, evet dostlarım Bugün dediğim gibi Hinami'ye gelen Yani Hinami Kagune'sine gelen güncellemeyi tanıtacağız Cidden baya OP bir şey olmuş ve biz aldığımızda yani baya bir OP bir şeydi Zaten şu an bende de Umut'ta da var ve Umut bu arada geldin kanka videoya iyi nasılsın? İyi kanka sen nasılsın? Bende Yani şimdi dostlarım bu Hinami'nin Kagune'si Yani baya dediğim gibi OP ve yeni özellikler gelmiş ve bu arada şöyle bir şey diyeyim bu güncelleme sadece Hinami 1'e geldi yani Hirami iki arkadaşlar kesinlikle bir güncelleme gelmedi Gördüğünüz gibi Hinami 2'nin skilleri ve tüm her şeyi yine eskisi gibi duruyor Ama güncelleme sadece Hinami 1'e geldi Şimdi yavaştan Hinami'nin açılışına geçelim Şöyle dostlarım Hinami'nin açılışı baya bir değiştirilmiş Şöyle e, açılırken yine kelebek pozisyonunda açılıyor. Kapanırken yine kelebek pozisyonunda kapanıyor gördüğünüz gibi. Kanka dur bir göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi kelebek pozisyonunda açılıyor ve kelebek pozisyonunda kapanıyor. Cidden arkadaşlar şu anda yani bana göre da en OP kagune şu an Hinami. Çünkü yani yaklaştıramıyor. Hiçbir şekilde kendine yaklaştıramıyorsa Zaten şimdi skilllerini göreceksiniz. Ve yani... Ne demek istediğimi anlayacaksınız Şöyle arkadaşlar açılışını ve yine kapanışını görüyorsunuz Şimdi dostlarım skill'lerine yavaştan geçelim Evet dostlarım E'si ile başlayalım Ya da E değildi ilk bir klik ile başlayalım Arkadaşlar klik gördüğünüz gibi böyle Click e, de biraz range'i bir tık uzun Ama yani yine de güzel bir range'i var Yani dediğim gibi zaten bu oyunu şu an yani yeni geldiği için çok OP bir şey. Ama belki ilerleyen zamanlarda yine mi reworklanır. Çünkü abi yani şimdi skillerini falan göreceksiniz. Yani çok güzel ve çok böyle OP bir şey olmuş. Yani zaten bunu ilerleyen zamanlarda göreceksiniz. Şimdi bir daha arkadaşlar şöyle e, klikleri göstereyim. Gördüğünüz gibi. E, Kliği böyle dostlarım. Şimdi E'sine geçelim. Evet dostlarım. E ile karşınızdayım. Şimdi eski'ni şu an Umut birazcık uzakta ve yani neden şimdi uzağa geçtiğini gösteriyorum. Bakın. Yani çok değişik ya. Böyle E attığımda görüyorsunuz. Bakın. Şu an birazcık daha yaklaştığımda kendisinin E'si de bana değiyor. Benim de bak şöyle bir geçelim. Şöyle bir geçelim. Ben buraya geçeyim. Sen de tam böyle köşesine geç kanka. Hah bakın. Biraz köşesine geç. Yani geriye git. Hah evet. Bakın gördüğünüz gibi yani şu kadar bir renci var. Tam şuradan şuraya kadar bir renci var. Gördüğünüz gibi. Yani çok yüksek bir E renci var. Şöyle bir daha göstereyim. Gördüğünüz gibi ee, baya güzel bir E arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Adamınızı bir de buna böyle bir de bir kaldan veriyor. Lan atma skilleri <gülüyor> gösterme ya. <gülüyor> neyse. <gülüyor> neyse dostlarım şimdi reskilline geçiyoruz. Evet dostlarım şimdi reskilli ile karşınızdayım. reskili böyle yapıyor. Yani şöyle bir daha göstereyim. Şu kanatları şöyle yani kanat diyeyim ben bunlara. Kanatları içeri doğru sarıyor ve ondan sonra birden adamı itikliyor. Kaldan falan veriyor mu? Yani olduğu yerde sabit tutuyor mu? Bilmiyorum. Bir de bunun şu an bir özelliği daha var. Şimdi o özelliği göstereceğim. Dur kanka sabit dur. T'ye basıp J'ye bastığınızda arkadaşlar daha fazla vuruyor diye biliyorum ben. Yani öyle mi? Daha az önce Umut'u öyle dediğinden dolayı öyle denirdik. Şimdi şöyle bir kanka öldüreyim seni. Dur. Gördüğünüz gibi hemen öldürdük. Ee, şimdi F skin'e geçeceğim ama dediğim gibi bayağı bir OP bunun da R'si de bayağı OP ve bu ulti ulti diyorum. T ile R birleştiğinde bayağı bir vuruyormuş. Yani dur bakalım bir deneyelim. Şimdi T'ye basıp böyle vurduğumuzda şu kadar bir canı gidiyor. Ee, bir de şöyle yaptığımızda ya aslında eşit gidiyor diyebilirim. Yani eşit gidiyor kanka. Sen öğrendin de eşit gidiyor. Neyse ya, dostlarım Ulti skilli ile devam edelim. Evet dostlarım şimdi Hirami'nin F skilli ile karşınıza edelim. O kadar uzağa gitme oğlum o kadar değil lan. Umut. Gel şuraya. Heh. Şimdi şöyle yaptığımızda bir dakika bir dakika. Sabit dur bir. Bir range'ini görelim. Range bak tam şuraya kadar. Tam şuraya kadar. Gel şuraya. Şuraya gel. Şuraya gel. Tamam. Bekle. Şuradan bir F attığımızda gördüğünüz gibi F'nin özelliği de şu alttan böyle ses dalgaları gibi bir şey gönderiyor. Bu ses dalgalarını da yakalananlar yani yakalananlar bir hasar alıyor ve e, yukarı doğru size bir kaldan veriyor. Yani bir yukarı kaldırma veriyor. Ya sonun ultisi şey ya sonun Q'su gibi düşünebilirsiniz bunu. Böyle havaya kaldırıyor, duruyor. Şöyle gördüğünüz gibi F yani böyle ya onun Q'su gibi düşünebilirsiniz ciddi bunu, Hortum atmak yerine ses dalgası atıp insanları zıplatıyor. Ee, ben şu an Umut'u zıplatıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. <gülüyor> Umut'u zıplattık. <gülüyor> evet arkadaşlar Umut'u da zıplattık gördüğünüz gibi. Umut'u zıplatmayı her zaman yani bir kendimize şart olarak koyduk. Neyse dostlarım şimdi bloğu ile sizlere devam edelim. Arkadaşlar. Kinami'nin T cidden hiçbir öbür Kagune'kine benzemiyor. Neden mi? Şimdi arkadaşlar T'ye bastığımızda hareket edebiliyoruz. T bizi koruyor. Ve aşağıda bakın bir tane bar var. Bu bar böyle T'nizi e, çabucak bitiriyor. Fakat şimdi sizlere açıklayacağım. Bu bar arkadaşlar sizin... Yani de olan korumanızın yani ne kadar korumanız kaldığını gösteriyor Bakın ben şimdi T'ye basacağım ve cidden olacaklar efsane T'ye basıp arkadaşlar yine skill atabiliyorum gördüğünüz gibi ee, R hariç tüm skill'leri atabiliyorum çünkü R attığım zaman e, korumadan çıkıyor ve blok bozuluyor Şu an gördüğünüz gibi bakın şimdi ben T'ye bastım yine ve böyle Umut'u tokatladım Görüyorsunuz böyle tokatlayabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu T'yi her zaman kullanmanız gerekiyor ki yani koruyabiliyorsunuz kendinizi ve cidden böyle de çok az canları yani şey çok az canınız gidiyor. Şöyle bakın tekrardan T'yi açıyorum ve böylece arkadaşlar skilllerimizi gönderelim. Şöyle bakın görüyorsunuz. Hemen arkadaşlar öldü ve yani cidden çok güzel bir kombusu var. Yani T'ye basıp F. E gibi bir kombusu arkadaşlar TFE yani yani kombusunu öyle sizlere kodlayayım T'ye basıyorsunuz F E ve böylece arkadaşlar güzel bir kombu etmiş oluyorsunuz yani F'sinin yani T'sinin özelliğini şu an görüyorsunuz yani kendinizi korumaya alıyorsunuz ve adamsı az vuruyor şöyle arkadaşlar tekrardan da T'si ve R'sini göstereyim yani T'deyken E attığınızda ee, korumanız bozuluyor şöyle yani arkadaşlar, dediğim gibi bayağı bir OP. Yani şu anlık en OP Kogune bana göre bu özellikten dolayı en OP kagune şu an bu. Evet. Dostlarım bir videonun da burada sonuna gelelim. Beni izleyin için çok teşekkür ederim bir gün de oynayınlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.